Bugünün yoğun iş hayatında namaz kılmakta zorlanan bazı kardeşlerimiz bize namaz hususunda ne yapmalıyız diye soruyorlar. Cenabı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde İslam 5 esas üzerine oturdu. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, Ramazan orucunu tutmak buyurur. Buhari İman 2, Müslim İman 21 16. Bu beş temel olmadan insanın inandım beyanının ispatı yapılamaz. Kişi bu beş halle beraber inancının ispatını yapacaktır. Allah'ın sevgilisi ispat olduğu için namaz dinin direğidir buyurur. Aynı zamanda diğer bir hadis-i şerifte namaz müminin miracıdır buyurulmuştur. Zira kulun secde hali ben yokum ya Rabbi sen varsın halidir. Namaz atmosferine girildiğinde hatırınıza olur olmaz her şey gelir. Çünkü namaz Müslüman'ın banyo odasıdır. Nasıl bir fotoğrafçı filmleri banyo ederken çektiği kareler önüne gelirse, Müslüman da o ana kadar kalbinde ne işle meşgulse, onlar namazda hatırına gelir. Namaza durduğumuzda dedikodu, kavga, gürültü, mal, mülk, alacak ve borç, hülasa, aklınızdan bunlar geçerse durum kötüdür. Namazda Allah'la olmanın yolu, Allah'ın huzurunda namazdan evvel kalbi Rab'le, Rabbin teceliyle, belirleriyle doldurmaktır. Bunun yoluysa Allah'ı çokça zikretmektir. Zikir haliyle Allah'ın sevgisi, Allah'ın dostluğu ve arkadaşlığı sizin kalbinize yerleşir. Eğer kalbinizde o zikir emareleri, işaretleri yoksa tadını alamazsınız. İşte o vakit bugün yaşanan hali yaşarız. Namaz insanın sırtında bir yük olur. Tahsil dara vergi öder gibi eğilir, kalkarsınız. Şekli bir fonksiyon icra edersiniz. Dünya bizim kalbimizde olduğu sürece cesedimiz Allah'a, Allah'ın huzurunda ruhumuz başka alemde olacaktır oysa Allahu Ekber diyerek dünyayı elimizin tersiyle itmeliyiz Hz peygamber herhangi birinizin kapısında günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa o kimsenin üzerinde bir kir kalabileceğini tasavvur edebilir misiniz diye ashabına sorduğunda asap kir namına bir şey kalmaz deyince Hz peygamber işte beş vakit namazda böyledir Allah bununla günahları giderir buyurdular. Namaza devam eden müslümanın yüzünde o değişimi görürsünüz. Gün geçtikçe müslüman da namaz münasebetiyle Allah'ın nuru tecelli ettiğinden Allah'ın güzellikleri cismani olarak suretinde zuhur eder. Farz olan namaz ibadetinde namazın 12 şartından birisi istikbali kıble yani kıbleye yönelmedir. Bir düşünelim. Beytullah'a döndük. Beytullah'ta namaz kılanlar aradan Beytullah'ı kaldırdığınızda Birbirine mi secde ediyorlar sizce? Nereye secde ediliyor? Ben aleme sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım diyor Cenabı Hak. Asıl Beytullah insanın kalbidir. İnsanlar Beytullah'a da değil bütün aleme sığmayıp mümin kulunun kalbine tecelli eden Allah'a secde ediyorlar. Yani asıl mihrap mümin kulun kalbindedir. Cenabı Hak bu hali yaşamayı, namazlarımızı bu şuurla kılmayı nasip eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş.